Bugün 2 Mayıs 2022 Pazartesi. Ay günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay kişisel zevkler, güvenlik ve parayla ilgili konuları öne çıkarabilir. Toprak elementinin güven ve istikrar beklentilerini gün boyu hissedebiliriz. Ay ile Oğlak Burcu'ndaki Plüton ve Balık Burcu'ndaki Jüpiter arasında etkileşen olumlu açılar, sabah saatlerinde duygusal dengemizi ve irademizi yükselterek bize destek olabilir. Huzurlu ve iyimser hissedebilir, günlük hedeflerimize motive olabiliriz. Yakınlarımız ve sevdiğimiz kişilerin ilgi ve desteğini de daha fazla alabiliriz. Ay öğlen 13.12'de Venüs'te yaptığı uyumlu açının ardından kısa bir süre boşlukta kalacak ve 13.46'da İkizler Burcu'na geçerek daha hareketli ve değişken enerjiler vermeye başlayacak. Öğleden sonraki saatlerde Ay İkizler Burcu'nda Merkürle kavuşacak. Zihinsel enerjimiz artarken meraklı ve hareketli olabiliriz. Çevremizde daha fazla paylaşım yapabilir, yeni bağlantılar kurmak isteyebiliriz. Gün içinde iletişim, kısa gezi ve seyahatler öne çıkabilir. Yakın çevremizde olup bitenlerle daha fazla ilgilenebiliriz. Bilgi alışı, haber trafiği artabilir. Konuşmak, sohbet etmek, fikirlerimizi paylaşmak ve yeni şeyler öğrenmek için daha fazla motive olabiliriz. Birçok farklı konuyla da ilgilenebiliriz. Bugün Venüs Balık burcundan ayrılarak Koç burcuna geçecek. Venüs Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.